Bugün size Yekta Kupan'ın Sıradan Bir Gün isimli son çıkan romanından bahsedeceğim. Herkese selam. İnsanlar ve Kitapların ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün size isiminde sıradan kelimesi geçmesine rağmen aslında hiç de sıradan olmayan bir kitaptan bahsedeceğim. Bugün size Armağan Gündoğdu'nun hikayesinden bahsedeceğim. Tabi önce bu kız şimdi neyden bahsediyor diyecek olursanız Yekta Kupan ve son romanı Sıradan Bir Günden bahsediyorum. Romana geçmeden önce Yekta Kupan hakkında birkaç bir şeyler konuşmak istiyorum. Yekta Kupan benim çok yerini tanıdığım bir yazar. Öyle ki sadece Instagram'dan takip ettiğim bir isimdi ve çok aktif bir isim. Ben de hikayelerine, parışmalarına bakıp abi be iyi adammış diyordum. Hiç birebir bir tanışmak ya da kitabını okumak gibi bir durum söz konusu olmamıştı. Bundan bir ay kadar önce Mersin'de çok sevdiğim bir kitap evine imza gününe geldi. Ben de hiçbir şekilde kitaplarını okumamıştım. Hem güzel bir vesile olur hem de en azından yeni bir isimle daha tanışırım diye imza gününe gitmiştim. Kendi adıma imza almaktan daha çok o yazarla birebir bir sohbet etmek, yapıyorsak her bir söyleşi gerçekleştirmek. Gözlerime baka baka ona kitaplar hakkında sorular sormak, kitaplardan konuşabilmeyi daha çok isterim. Aslında bunların hiçbirinin olmayacağını düşünerek gitmiştim ama kitap evine girdiğim ilk andan itibaren ters köşe oldum diyebilirim. Karşımda normalde söyleşi yapmasına gerek olmadığı halde ortamı çok beğendiği için ve okurlarına gösterdiği o anki sıcakkanlılıktan da ötürü söyleşi yapmaya karar veren bir yekta kupam vardı. Her şeyin en önemlisi karşımda bilgili, bilgisini okumaktan geldi belli olan ve en önemlisi de belki samimi olan bir insan vardı. Söyleşi sırasında ona bir soru sorma imkanı buldum ve uzun zamandır aldığım en samimi, en içten cevabı bana vermiş oldu. Çok keyifli bir söyleşiydi ve ardından da e, Sıradan Bir Gün kitabını almıştım zaten. Onu imzalatma fırsatı buldum. Tahmin edersiniz ki eve geldim ve kitabı okumaya başladım. Ama asla yaşadığım o güzel günün bir etkisi yoktu. Kitap o kadar akıcı bir kitap ki uzun zaman sonra ilk defa sabahlayarak bir kitabı bitirmiş bulundum. Arada içimde mi soruyor yoksa? Sıradan Bir Gün romanından bahsedeyim. Sıradan Bir Gün isminde Sıradan Sıradanlık kelimesi geçmesine rağmen romanın da sıradan bir gün ismiyle yayınlanmasına rağmen aslında hiç de sıradan olmayan bir günün bahsedildiği bir kitap. Öyle ki romanımızın baş karakteri Armağan Gün doğdu. Bir sabah evden çıkıyor ve evden çıkarkenki yaşadığı olaylar gittiği yerler, denk geldiği olaylarla akşam olup eve geri döndüğü zamanki kişi olarak bambaşka bir kişiyle birünü hesaplaşmasını bitirmiş oluyor. İsterseniz biraz Armağan Gün doğdu'dan bahsedelim. Armağan Gün doğdu sıradan bir gün romanın baş karakteri ve e, yıllardır takma isimle Mert Gürüz ismiyle kişisel gelişim romanları kitapları yazan bir yazar aslında. Onun için gölge yazar diyebiliriz. E, Mert Gürüz ismi de gerçekte olmamasına rağmen Armağan ve eşin üniversitenin arkadaşlarının canlandırdığı bir karakter ve Armağan Gündoğdu'nun eşi olan karakterimiz de tüm bu Mert Gürüz ve Armağan Gündoğdu arasındaki pazarlamaları yapan, işin ticaretiyle ilgilenen, reklamıyla ilgilenen bir kadın. Fakat Armağan Gündoğdu tam 10 yıldır aynı şeyi yapıyor ve kitabın geçtiği zamanlarda da 10. Mert Gürüz kitabını yayın evine vermekle yükümlü olduğu için istese giriyor ve artık kitapları yazamadığını, yazmak istemediğini fark ediyor. Çünkü yıllardır kendini kandırdığını, aslında olmayan şeylerden bahsettiğini ve yazdığı her şeyin okuduğu kitaplardan, okuduğu önemli yazarların fikirlerini ufacık değiştirmekle başkalaştırdığını ve bunu da insanlar tarafından kabul gördüğünü biliyor. Her şeyden önemi de kendini kandırdığını, kendine yalan söylediğini, para, statü, daha iyi, daha kaliteli bir yaşam ismi altında kendinden taviz verdiğini hissediyor ve bir sabah eşiyle de yaptığı kavganın sonucuyla evden çıkıyor. Evden çıkıp eve geri dönerken ki arada geçen sürede birçok olay yaşıyor. Kitap aslında hem günümüz Türkiye'sinden verdiği örneklerle hem de geçmişe yaptığı göndermelerle de çok önemli ciddi sorunlara da el basan bir kitap. Örneğin çok ipucu vermek istemiyorum. Kitabın bir bölümünde genç bir kadının park ortasında öldürüldüğünü görüyoruz. Ardından kitaptaki önemli karakterlerimizden birinin ailesinin, gazeteci, babasının bir suikaste kurban gittiğini görüyoruz. Daha sonra aslında insanların kişisel gelişim adı altında kandırıldığını, sürekli aynı şeylerin, aynı cümlelerin önümüze geldiğini görüyoruz. Kısaca Yekta Kopan bu romanında sahte kimliklere, gün içerisinde taktığımız maskelere, daha iyi bir yaşam yaşayabilmek için yaptığımız handikapları ve aslında toplum olarak biz insanların buna ne kadar aç olduğuna dikkat çekiyor. Kitabı okurken dediğim gibi hiç bırakmadan 3-4 saat içerisinde bitirdim. Zaten 180 sayfalık bir kitap nasıl bittiğini anlayamıyorsunuz. Eğer sıradan bir bir geceniz ya da sıradan bir gününüzü daha farklı, daha kolay, daha zinde geçirmek istiyorsanız kitaba başlayabilirsiniz. Zaten Yektal Kupan'la ilgili dikkatimi de çektiği için araştırmalar yaparken aslında kendisinin de tek işin yazarlık olmadığını, sosyal medyayı, YouTube'u, birçok farklı alanlarda kullandığını, farklı kimliklerinin de olduğunu gördüm. Dilerseniz Yektal Kopan'la da ilgili YouTube'da birçok video var. Sıradan Bugün kitabıyla da ilgili birçok güzel video var. Onları da izleyip kitap hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer yeni bir kalemle tanışmak istiyorsanız, henüz tanışmayanlarınız varsa, ki yazarın başka kitapları da var. Ben de alıp okumaya başlayacağım ve bitirdikçe yine size Ekta Kupan yolculuğunu farklı anlamda da davet etmeye çıkarmaya devam edeceğim. Sıradan bir gün kitabıyla başlayabilirsiniz. Çok akıcı bir kitap. Gerçekten su gibi akan bir kitap. Nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. En azından ben okurken bana böyle oldu. Okuyun isterim. Eğer okursanız, bana geri dönüşler yaparsanız çok sevinirim. Günlerinizin sıradan geçmemesi ya da sıradan geçen günlerinizde bile her zaman mutlu olmanız dileğiyle. Kendini Dözeye bakın.